Evet arkadaşlar 4 Şubat Pazartesi 2019 videomuza hoş geldiniz. Yine e, formülümüz aynı her gün çekiyoruz. Bizi takip edenler zaten bilirler. 3 maç %100 tutuyor arkadaşlar. 18 kuponda 3 maçı veriyoruz. Amacımız az kazanmak ama sürekli kazanmak arkadaşlar. Şimdi burada 18 kupon var. E, bunu tutuyor mu tutmuyor mu? Hemen Cumartesi gününü bakın ispat edelim. 2 Şubat Cumartesi günü. 124, 123 ve 360 yine 18 kuponda 3 maç demiştik. Bir önceki videolarımızı hemen tuttuğunu anlattığımız videoyu bizi izleyenler, takip edenler bilir. Cumartesi videosunu izleyenler bunu gördüler. Bakın 7. kuponda yuvarlak işini aldım. 124, 2123, 1, 360, 6, 3 maç burada tutmuş arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi 4 Şubat, Pazartesi'ye geri döndük. Şimdi burada arkadaşlar 3 maçı tek kuponda bilmeniz çok zor. Ancak bunu Kombinasyon e, matematik yaparsanız olur. Ya 27 kupon oynayacaksınız ya 18 kupon. Burada 18 kupon üzerinden ben e, gösteriyorum size. Burada 18 kupon 3 maç veriyorum. Siz bu 18 kupona 2 tane daha maç yazacaksınız arkadaşlar. Yani 5 maçın 3'ünü konti garanti cebinizde sayın. 2 maçı bekleyeceksiniz. Takip ettiğiniz takımlardan 2 maçı da bulmak kolaydır arkadaşlar. Şimdi burada yaklaşık 8-10 ganyan. Cebimizde yazdığımız maçlara göre verdiğimiz para 54 lira alacağımız en az 90 lira civarında para tabi yazdığınız orana göre yazdığınız kanyana göre bu çıkabilir de daha da çok çok yukarı çıkabilir de tekrar ediyorum anlamayan arkadaşlar var mesaj yazıyorlar 18 kuponda 3 maç var burada arkadaşlar bunu aynısını oynuyorsunuz peşine bu 18 kupona iki tane maç ekliyorsunuz arkadaşlar eee olumlu mesaj yazan arkadaşlara teşekkür ederim beni anlayan arkadaşlara zaten oynuyorlar onlar mesajlarını alıyoruz şimdi bakın 4 Şubat Pazartesi dedik arkadaşlar 486 153 ve 479'u seçtik 3 Üç ihtimalin üçünde oynuyoruz arkadaşlar veya 600 başka ihtimal zaten yok oynuyoruz şimdi bakın 486'ya Birinci satıra bakın yukarıya 1 1 1 üç seçenek verdik ya 9 kupon bu ilk 9 kuponumuz bu birinci kupon 2. kupon 3. kupon diye yazıyor bakın. Birinci satıra bakın 486 1 1 1 yan yana yazıyoruz 486 0 0 0 birinci satır devamına bakın 486 2 2 2. İkinci satıra bakın 153 arkadaşlar yine 1 0 2 yani 3 üç ihtimalin 3'ünde giriyoruz. 1 0 2 153 devam ediyor 1 0 2 ikinci satırda yine 1 0 2. 479'a bakın arkadaşlar alt üst dedik en üstte sağda yazıyor önce altı kullanıyoruz ilk 9 kupana komple altı yapıştırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. satır ve devamına bakın üst ve altta 479'da altı komple geç hem üstteki satırda hem alttaki satırda yazıyor arkadaşlar 3. satıra bakın burada dikkat edeceğimiz şey maçlarımız bakın 486 görüyor musunuz 230 292 k 150 225 275 2 e, 2 275. yani bu şekilde dayanları yakın maçlar alacaksınız çünkü 3 maç kontrolü garantisi olduğu için çarpıldığı zaman cebinizde 10 ganyanınız olsun şimdi devam ediyoruz arkadaşlar ikinci dokuz kupona geçtik yine 4 Şubat maçlarımız aynı 486 ve 153 e, maçları kodlu maçları ilk birinci ve ikinci satır biraz önce ilk dokuz kuponu oynadığımızın aynısı yine birinci konu ikinci kupon diye altlarında yazıyor 9 kupon. 9 ile öbürü 18 kupon. 486'ya bakın. Birinci satıra. Biraz önce 2 ile aynı. 1, 1, 1. Devamında 0, 0, 0. Birinci satır devamında 486, 2, 2, 2. İkinci satıra bakın 153'e. 153, 1, 0, 2. 153, 1, 0, 2. Yan yana yazıyoruz. İkinci satır altta devamında yine 1, 0, 2. Şimdi 479'a bakıyoruz. Alt üst demiştik. Biraz önce alt kullandık ilk 9'da. ikinci 9'da üst. 479'a komple üst diyoruz arkadaşlar. Üçüncü satıra ve devamına bakın. Evet arkadaşlar toplam 18. 10. Bunun aynısını oynayın. Bunun peşine iki tane maç yazın arkadaşlar. Geriden Elazis Maşı'nın Ganyan'ına göre e, alacağınız para yükselir. Önemli olan verdiğiniz parayı çıkarmak üstüne para almak. Arkadaşlar 500 milyon aldım diyor. E, kaç para verdin? E, bir haftada 3 milyar verdim. O zaman bu zarardır arkadaşlar. Ama sürekli kazanırsanız az kazansanız bile